Sen hey, benimle değilsin. Sıkıntı mı görüp gülüyorsan? Hayat bir hayli zor. Habercen kalkıyorsan. Biz ekmek peşindeyiz. Bizimkinde pirana. Yürüyorum yoluma sanki sırtımda dünya var. Yüküm var. metal olan şehir değil. Seni sokakları bağır İstanbul sağ. Gerçek olan seni görmüyorlar. Çığlıklar duymuyorlar. Avuçlarına çaresizlik akar bunun sebebi. Evet. Ne yoksa sence güven mi? Sonucunda dönüp ben de herkese bilendim. Zaman güçlü bir bunu şimdi öğrendim. Sen de herkes gibi oldun başka çaren yok. Haylamba yansımandan bile yiyeceksin. gol. Söyle bana kaç dostun senin için kendini feda eder? Yok daha neler? ya kendi sonuma hep birisi bir gün elbeğe inancımı İnançımı yitirmedim hiç sizlere birisi bir gün.